Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar Sıfırdan bot yapımı serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Geçen bölümde gerekli programları kurmuştuk ve botta arkadaşlar pin komutunu yazmıştık Eee şimdi şöyle ben bu bölümde yine kodlar yazacağım. Eee şimdi kodlar dedim hani bu dosyaya falan yazmıştım diyenler olacaktır Şöyle hemen göstereyim size dosyanın içini burada yazdığım hani planlar falan var şuradan da kaydediliyor zaten. Şimdi arkadaşlar benim bu videoda yazdığım kodla da almak için açıklama kısmındaki önce bir Discord sunucuma geliyorsunuz. Ondan sonra buradaki muche tıklıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Ondan sonra burada arkadaşlar abone ol bilgi kanalı var. Burayı iyice okuyorsunuz arkadaşlar zaten yazıyor burada kendi orijinal metni yani hiç kimseden çalıntı falan değil. Sonra arkadaşlar böyle screen shot atıyorsunuz yetkiler zaten ilgileniyor arkadaşlar direkt Ondan sonra Sonra arkadaşlar da böyle eee screenshot Sonra geliyorsunuz arkadaşlar da burada bakın abone rol bilgi kanalı var O kanalda okuyorsunuz Kendi zaten orjinal metilim Eee ondan sonra buradan Rolünüz veriyorlar zaten şu anda gördüğünüz gibi Alt yapılar kanalına geliyorsunuz ondan Ondan sonra buradan arkadaşlar, e, sunucuya geliyorsunuz. Ondan sonra aynı şekilde arkadaşlar yine bir kayıt olma işlemimiz olacak tabii ki ben kayıt yani yetkim olmadığı için şu an bu projeler yetkim var. Hesapla çevirmişiz amına hesapta. E, şimdi ondan sonra buradan bir görsel paylaşım kanalını böyle yeni vese satıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar da benim 6 bölümü yok hemen ve 6 bölümünü alayım. Siz de zaten nasıl rol alındığını falan da görün arkadaşlar. Zaten arkadaşlar geliyorsunuz burdan Sıfırdan bu seriye hemen en üstte Burdan bölüm 1'e tıklıyorsunuz arkadaşlar Roll olarak attığım için pek sıkıntı olmayacak zaten göstersem de Burdan alıyorsunuz arkadaşlar Neyse şimdi hemen kodlamamıza geçelim ee, Öncelikle arkadaşlar bu videoda bankik ve davet konutlarını yazmayı düşünüyorum Arada bir konut eklerim belki sil falan da yazabiliyoruz ama Şu an benim aklımda olan konut var bunlar Şimdi arkadaşlar önce hemen şöyle eee bir tane borç konutumuzu bam.j'si olarak kaçıyorum genişle hemen şuraya da şöyle bam olarak yazıyorum ondan sonra arkadaşlar if unlem msg.member.permissions.has şöyle ne diyelim admin iterator ee, kullanalım bu seferlik ondan sonra da diyelim ki return Mesaj, pardon, <gülüyor> msg.channel.send arkadaşlar. Burada şurada mesaj da, yazıyor da ben msg kullanmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Daha kısa geliyor yani yazması. Eee yok, değil. Ondan sonra, eee bu kaydı açtım mı ben, onu da şöyle bir bakayım aynen. Kaydı açmış mıyım? Aynen açmışım. Güzel. Ondan sonra da diyelim ki arkadaşlar Let user eşittir Mesaj.mentions Mentions User first Dedim. Bir dakika olmadı. Mentions users First. Diyelim gençler. Hıh. Sonra da let diyelim, sebep diyelim. Hatta veya bana sebep olsun bu. Çünkü kick de yapacağız. Arx dedim. Şöyle de dedi, bir dedim. Yanına. Ondan sonra şöyle if User diyorum Return msg.channel.send diyelim arkadaşlar ee, Bu arada repliği biliyorsunuz yanıtlama için e, kullanılıyor Yani ben yanıtlamasını istemiyorum ama siz yanıtlamasını istiyorsan e, Arkadaşlar bu arada Bu arada, bu arada bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Japlıyı yanıtlamak demek yani e, eğer siz burada botun mesajı yanıtlamasını istiyorsanız arkadaşlar e, burada aslında mesaj Japlı kullanmanız lazım ben yanıtlamasını istemediğim için mesaj çenin sen kullanıyorum arkadaşlar ama kişide de yanıtlamana haliyle yapalım istiyorsanız şimdi şöyle diyelim e, kişiyi etiketle diyelim ondan sonra e, if bak <gülüyor> bakmalar yazıyorum. If ünlem. Baş sebep. İtön. İtön. M nokta arkadaşlar. Sebebi yaz diyelim. Ondan sonra da şey diyelim gençler. Konst kişi bağlayacak ya. M nokta Get user diyelim id diyelim Siz burada e, user ne olarak tanımladıysanız Mesela şurada atıyorum a diye tanımladıysanız arkadaşlar Buraya da a id yazmanız lazım Öyle bir şey de var Ondan sonra Kissy.bam Arkadaşlar Şöyle hemen diyelim Reason Reason ban Sebep olarak arkadaşlar yazalım Şimdi gençler deneyelim bakalım e, Ne olacak Yazdık. Bakalım deneyelim. Umarım hata çıkmaz. Şimdi şöyle ben yan hesabla sunucuya geldim zaten. Aynen. Kişi de Hemen bir yan hesabı etiketleyelim. Chrome dedim. Şöyle. Aynen. Sebebi yaz. Deneme diyelim. Evet. Gönder dedi. Denetim kaydığından da şöyle bakalım arkadaşlar. Yes. Aynen. Bu İngilizce kullanıyoruz Hıh. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, deneme sebebi de sunucudan yasaklandı arkadaş. Şimdi, bu arada bu daveti görenler olursa gelebilirler sunucumuza arkadaşlar. Hiçbir şekilde silmem 7 gün boyunca. Şimdi, hemen ben şöyle yan hesabımla tekrardan bir sunucuma geleyim arkadaşlar. Şimdi gençler, biz bunu bir de ban sebebi yazalım mı? Aynen, en bir göndersin, değil mi? Eee, bu bunlara dogu da yapacağız, haberiniz olsun. Bir dakika. Neve, Discord Pardon keps açtık Discord nokta Mesaj Mwatt dedim arkadaşlar Ondan sonra şöyle bir set Title yapalım Hı. Ee, kullanıcı Şöyle kullanıcı Banlandı diyelim Ondan sonra şöyle set Color yapalım Şöyle bu sefer de Dark Aqua şey seçelim. Ee, hemen bakalım. Hm. Tamamdır. Ee, şimdi de set description olarak yapacağım. Şimdi set description yapacağım. Şöyle ee, hemen koydum şey. Hemen şöyle genişler. Tamam. Şey user. Kullanıcısı Ha bak Tamam Şimdi şöyle aklıma bir şey geldi Ve sadece author tag ekleyeceğim gençler Hani kimin tarafından bağlandığını da görelim msg.author.tag olacağım Olacak Ha <gülüyor> şimdi Eee böyle olacak Bu arada aynı şu şekillik gibi olacak Eştekleyecek i̇şte etiketleyecek Şimdi Eee burada da zaten görüyorsunuz Zaten bu çalışısı biraz Zaten bu çalışacaktır Şimdi bu arada tak telefonla yazalım. Tekrardan yine şey yapalım. Bu arada dedim de sözüme devam etmedim. Neyse boşver. Böyle sözüne devam etmeyi şey yapamaz çok gıcık olurum bazen ya. Ondan sonra da şöyle diyelim. Ban sebep tamamdır. Sebebiyle sebebiyle yasaklandı dedim. Ondan sonra da gençler msg.channel.send Embed şey yaptım. Şöyle gençler, embed dedim tamam. Şimdi gençler yaptık bakalım hemen şöyle bot açalım arkadaşlar. Tamamdır. Hemen şöyle bir yazdığımızı baba kopyaladım yapıştırdım. Evet. Ha dur şu şey koymadık aynen Tamam. <gülüyor> unuttuk ee, şöyle hatta index.cs'den de size de göstereyim ID olsun aynen Tamam Şöyle şey koydum Ondan sonra da Kanka Pardon ha, şöyle olacak Aynen ha, tamamdır i̇şte Hemen tekrar şöyle bir deneyelim ondan sonra da kick komutuna ve davet komutuna geçeceğim. Zaten hani gençler kickseye yapılacak pek bir şey yok ee, alt tarafı hemen şöyle ban komutuna şey yapacağım, Kopyalayacağım olarak değiştireceğim Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar o komudumuz da hal doldu. Şimdi hemen şöyle ben e, ban modunu Ya ban pardon açıp Hemen şöyle kendimi gelip sunucuya arkadaşlar Aynen Hı. Şöyle göstermek istiyorum bu arada Boşunlu benim e, ortak olduğumu sananlar varmış Birkaç e, öyle bir şey varmış Öyle olaylar duydum arkadaşlar Ben bunu da biliyorum zaten Arkamda da olayları biliyorum e zaten bunun hakkında video da çekeceğim. Motion arkadaşlar orsak falan değiliz. Serserim falan uydurmalıdı. İnanmayın arkadaşlar. Zaten benimle davda olan da gelsin DM'ye yazsın. Açık açık konuşurum. Yani ara konuşurum öyle diyeyim. Zaten daha önce de birçok yere yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen e, şöyle bankumudunu şöyle bir kopyalayayım arkadaşlar ve chic. gs açalım, değil mi? Ondan sonra arkadaşlar şöyle. Ee, ban olan geldi hemen şöyle kick olarak değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Tamam modu başlatalım. Zaten aynı şey geç hani ban kopyalayacağım şöyle kick olarak değiştireceğim. <gülüyor> deneme dedim. Evet deneme sebebiyle atıldı arkadaşlar. Bu komudumuzda da hal oldu tabii ki de yani e, isim benzerliği olduğu için arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamamdır şimdi. Ee, bu banla kick komudumuzu hallettik Hemen şöyle davet komudunu yazacağım Davet komudunun da bu arada e, nasıl olduğunu Şöyle sizlere arkadaşlar kendi botumdan göstereceğim Çoğun ilk spotumuzda eklemeyi unutmayın Onaya kadar geldi de online yakında Evet davet komudu böyle bir komut Olacak arkadaşlar haberiniz olsun e, Yani davet komudumuza Zaten burda e, gözüküyor arkadaşlar Evet hemen arkadaşlar Davet komuduna geçelim Şimdi şöyle Hemen eee bu arada da benim tane okum var. Şuraya yapıştırdım hemen şöyle kopyaladım onu da şöyle bir aynı tamam bu. Hemen onu da şöyle eee kopyalaydım. Bu arada arkadaşlar sabah 9'da uyandım. Eee işlerim falan vardı o yüzden hani kısa bakmayın biraz yorgun olabilirim. Daha hiç uyumadım yani. Eee hemen şöyle konusu davet yazılım arkadaşlar. Eşittir ne Discord biraz da seri olacağım. Mesajı emret dedim. Ondan sonra şöyle etfai et diyorum genişlerim. Ondan sonra e, şunu koyuyorum arkadaşlar. Şöyle de hemen, a, e, hemen. E, Tamam. Tamamdır. Şöyle. Botu davet et diyorum arkadaşım. Ondan sonra şöyle şeyi koydum. Sonra virgülü de koydum kanka. Tamam bir tane de koydum hazır. Ondan sonra Şöyle hemen diğer tarafa geçtim. Şöyle ee, Hemen Yapalım arkadaşlar. Hemen yapalım yaşayacağız. Davet linki dedim. Şöyle hemen ben arkadaşlar davet linkimi alayım. Şuradan destek sunucumuzdan. Şöyle davet edelim. Bu arada sabit sahip kısmını da yapacağım. Önce burada halledelim. Ee, ondan sonra bu arada yani böyle bir şey yapacağız bir de şey yapalım bakayım bir de şey yapalım şurada ID yazıyor onu sildim kanka şey yaptım şöyle Heh. client user ID dedim hani böyle bot ID'sine göre değiştirmeli olsun anlıyor musunuz ondan sonra da gençler şimdi gelin bot sahip kısmını yapalım bot sahip tabii ki daha zamanki gibi üste bulunacak ee, hatta ben dedik ki uğraşmayayım kanka ee, ya da uğraşacağım da şöyle kopyalayacaktım hatası turdan da Neyse canım uğraşmak istedi ee, hemen aynı şekilde arkadaşlar Şöyle ha Pardon olmadı Heh. tamamdır Şöyle Hep yanlış yapıyorum şuraya Şöyle bot sahibi diyeceğim Klavyeye fazla vuruyorum ses Fazla gelmiş olabilir ee, şöyle Şunu koydum Ondan sonra şunu koydum ondan sonra bunu koydum tamamdır Şimdi e, Ayarları bu arada hemen şöyle bir tanımlamamız lazım VJS'den kanka Ayarları şöyle bir tamamlamamız lazım Tanımlayalım pardon tamamlamak e, Şöyle bir şey yapacağım Aklımda şöyle bir fikir var e, Demin zaten bankılımda yaptık ama Şöyle bir şey olacak Şöyle Arkadaşlar Eee ayarlarda da bu arada şöyle benimki gibi sahip id ve sahiplik oluşturuldu şekilde Sahip id kısmına Heh Ayarlan nokta Ayarlan nokta sahip id yapacağım Şeyi kapattım Ondan sonra da şey yapacağım şöyle Ayarlar Nokta Sahip Nick diyeceğim orada şöyle olsun daha ha. Tamam, ha böyle olacak. Şöyle aynı şekilde arkadaşlar destek sunucumuzu yapacağım ama burayı bu sefer şöyle kopyalayıp yapacağım. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yazmak insanı yoruyor. Şöyle hemen botu davet ettiğimle. Ondan ben şu de şöyle bir silersek çok şey olacak. Ete tepe se Discord Şöyle hemen sunucu linkimizi de barda alalım arkadaşlar Şöyle sunucu Katıl kısmından Şöyle Tamam güzel Zaten ben bu şeylerden de bir tane bot yapacağım dediğim gibi Sunucumuza kat Gelin şuraya da ondan sonra da Şu kısmında gençler Destek Sunucu yazalım tamamdır. Ondan sonra arkadaşlar msg.channel.send ee, şöyle pardon ha önce şu sonra bu embeds evet. embeds evet, davet diyorum arkadaşım şöyle kaydettim. Bu arada auto save açmadıysanız dediğim gibi ctd de şey yapmak olmazsınız sizde. Aynen. Şöyle hemen geldim Da davet ettim arkadaşlar e Gördüğünüz gibi attı pek, pek istediğim gibi olmadı ama neyse Sıkıntı yok Eee şimdi bu arada Şöyle bir karşılaştırma yaparsak Buradaki kısım yok Burayı da ekleyebilirsiniz aslında Eee isterseniz hemen şöyle bir set color da yapalım arkadaşlar Şu kısımda da şöyle bir set color yapalım Tamam mı Ondan sonra Bakın ha Dark Akva Dark God olsun bu seferde. Şimdi e, şu alttaki kısmı bir e, yapma, yapalım. Şöyle demek de set. E, bir dakika. Heh. Tamamdır. Set footer diyelim arkadaşlar buradan da. Şöyle desin. E, şöyle. Dursun. Şe. E, msg nokta nokta tak tarafından istendi diyelim öyle de dursun yaşar yani dediğim gibi ben msg yaptım siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar evet hata verdi bakalım ne hatası ha set foto diyor tamam ee, şimdi yani bot hala çalıştığı için aslında bir sıkıntı yok botta zaten hala çalışıyor şöyle göstereyim ban yazıyoruz keep yazıyoruz Ondan sonra davet yazıyoruz falan arkadaşlar. bu çalışıyor. Yani herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecektir bu bize. Gördüğünüz gibi bu dolu arkadaşlar. Şu dolu. isterseniz buraya e, şurada olduğu gibi arkadaşlar. Adamın <gülüyor> profil fotoğrafını da ekleyebilirsiniz siz. Ama gerek yok. Yani dediğim gibi ee, bu kadardı arkadaşlar videomuz. Ya dediğim gibi arkadaşlar kodları almak için açıklama kısmındaki Disco sunucuma gelip arkadaşlar linki tıklayıp kayıt olacaksınız. Ondan sonra zaten buradan abone ol bilgi kanalını okuyorsunuz arkadaşlar eee abone olur diye esas atıyorsunuz. Geçirdiğim zaten yüzlerce veriyor. Ondan sonra buradan alt üstüne geliyorsunuz arkadaşlar. Siz de buradan aslında rolünüzü alıyorsunuz ve buradan 0'dan bahsedisi bölüm 2 kanalında olacaktır. Bir de ben açacağım. Ondan sonra eee e, alacaksınız. Tabii burada römuz almanız için arkadaşlar böyle yeni SS atmanız lazım. Ben de zaten burada videonun başında izlemiştiniz siz. Evet arkadaşlar bir videonunla sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde arkadaşlar bankik ve davet komutlarını yaptık. Bir sonraki bölüm neden ben şöyle ne yapacağımızı göstereyim. Şimdi video içeriği çalıyor falan demesinler. Unvan oylama ve otorol yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Otorol pek olmasa da unvan ve oylama'yı yapacağız. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın Yorumla yazmayı unutmayın arkadaşlar Bir sonraki bölümlerde ne yapalım Onu da yorumlara yazın arkadaşlar Görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay